Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizinle tamir sektöründe çokça duyduğunuz bir chipset değişim olayı var. Bununla alakalı kısaca bilgilendirme yapmak istiyorum. Chipset nedir, nasıl değişir, bu işlem nerede yapılmalıdır? Onunla ilgili bilgi vereceğim arkadaşlar. Şimdi chipset değişimi dediğimiz cihazın bu cihazdan örnek alalım. Bu Toshiba'nın C850 model bir anakartı. Bu ekran kartı sorunuyla servisimize geldi bu anakart. Cihaz haline geldi. E, chipseti üzerinden çıkan chipset buydu. E, bu chipset yüksek ısılarla arkadaşlar. Bakın şuradaki adalar görüyorsunuz. Buran her biri e, de birer lehim vardır. Yüksek ısılarla bu chipset buradan sökülüyor. Bakın şöyle göstereyim ben size. Bunların her biri bir yoldur. Yani her biri bir anakarta giden bir noktadır. Her birinin bir işlevi vardır. Her birinden ayrı sinyaller gider. E, anakartın işlemcisine ve gereken yerlere. Şimdi bu bu chipseti e, biz yeni bir chipsetle değiştiriyoruz arkadaşlar. Chipsetimiz de bu. Bu normalde buraya e, basit bir şekilde söküp takılabilen bir şey değil. Bunu kesinlikle böyle bir durumda servis ortamında yapılması gerekiyor. Bu chipseti e, sıfır bir chipset diyelim aldınız dışarıdan. Hani buraya takmanız gibi bir ihtimal yok. Çünkü dediğim gibi bunun cihazları var. BGA cihazları var onlarla söküp takılması gerekiyor. Chipset değişiminde e, yani her her yere güvenmeyiniz. Çünkü dediğim gibi bu işlem servis ortamında ve e, gereken elektronik cihazlarla yapılması gerekiyor. Ben şimdi size bunun e, chipset e, nasıl değişir onu da göstereceğim. E, videoyu duraklatıyorum. Evet arkadaşlar şimdi cihazımızı ee, anakartını oturtturduk. Çipsetin ee, altına özel materyalları kullandık. Bu materyalar olmadan bu çipset e, alt tarafa yapışmaz ve e, tekrar servisi gelir, düzen tutmaz. Bunun için biz gerekli e, özel solüsyonlar kullanıyoruz. E, dediğim gibi bu işlem e, BGA cihazlarıyla yapılması gerekiyor. Bunu e, piyasada çok fazla video var. Belki izlemişsinizdir. Hava tabancasıyla veya e, notebook sararak ısıtıp da görüntü almaya çalışan ve değişik şekillerde tamir yapmaya çalışan saçma sapan videolar piyasada dolaşıyor. Bu işlem kesinlikle servis ortamında ve BGA cihazlarıyla yapılması gerekiyor. Çünkü diğer türlü yaptığınız işlem pek sağlıklı bir işlem olmayacaktır. Cihazınıza ana kartına yani geri dönüşü olmayan bir zarar verebilirsiniz. Sonra ana değiştirmek zorunda kalırsınız. Bu tip işlemleri biz servisimize profesyonel olarak yapıyoruz. Binlerce müşterimizin, binlerce bayimizin işlerini yapıyoruz. Biz genelde tamir sektöründe hizmet veriyoruz. Bu tip işlemlerde ekran kartı değişimi olsun, chipset değişimi olsun. Bu tip işlemlerde bize ulaşmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü dediğim gibi piyasada birçok chipset değiştirdiğini söyleyen fakat bunu e, başaramayan insanlar var. Şu an mesela çipsetimiz kaydığını yerine tutmamız gerekiyor. Bu çok hassas bir işlem arkadaşlar. 1 milim dahi çipsetiniz e, kayık olduğu zaman bu e, işlem gerçekleşmiyor. Bu cihaz Toshiba'nın C850 model bir e, cihazın anakartı. Bu tip işlemlerde servisimize başvurabilirsiniz. Ekran kartı değişimlerimiz başarılı ve garantili bir şekilde profesyonel ekip ve ekipmanlarımız tarafından yapılmaktadır. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, piyasada ekran kartı değişimi yapıyorum diyen e, birçok firma var. Birçok video var biliyorsunuz saçma sapan videolar var. Bunlara güvenmeyin. Siz profesyonel olarak profesyonel bir ekipten hizmet alın isterim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. için teşekkür ederim. <gülüyor>